evde nasıl B12 vitamini biliriz Evet ince ince lahanayı doğradınız Evet hocam Evet e bu lahana turşusu muhteşem bir şey yani lahanayı ekşitiyorsunuz bir buna bir çay kaşığı kadar Evet kaya tuzu lave ediniz Normalde hani hocam kaya tuzunu bulamıyorlarsa eğer hani bir buçuk yemek kaşığı normal e, tuz ilave edebilirler buna. Evet. Arkasından da hani tat versin diyorlar hani kimyon tohumu atıyoruz bunun içerisine. Evet. Fermantasyonun dengeli e, yürümesinde de çünkü fermantasyon ekşime demektir. Ekşitmek. Yani işte sirkede ekşimiyor mu? Böyle. Tabii ki. Dolayısıyla bunu şimdi yoğuruncıklıyorsunuz, yoğuruyorsunuz sıkı sıkı, suyunu bırakıyor. Bu yaprakların üzerinde de laktobacillus bakterileri var. Evet bunlar e, harekete geçmeye başlayacaklar. Lamhana yapraklarında glikozinolatlar var. Yani kükürtlü birleşikler ama şeker Şeker de bağlı buna, glikoz şekerleri de bağlı. İşte şimdi bu bakterilerin enerjiye ihtiyacı var. Bu glikozinolattaki glikozları da parçalamaya, onları kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla sonra bunu alacaksınız. İyice şeyi yaptıktan sonra bir kavanoza koyuyorsunuz. Biz burada küçük örneğini gösteriyoruz. Lütfen temiz çalışmaya bakın, hijyenik çalışmaya bakın. Tamam mı? Evet, koyayım. evet. Ilave edebilirsiniz kızım. Evet. Bir kavanoza. Mis evet. gibi de kokuyor yani. Koyuyoruz yani Ne kadar da basit yapması. Tabii ki. 10 gün içinde en geç bu iş olur. Bunun üzerine şimdi bakın, bu giderek suyunu bırakacaktır. Tabanda suyu oluşacak. Üzerine temiz ağır bir taş koyarsanız çünkü bu kabarmaya başlar. Hocam, ben Serpil Hanım'dan bir şey rica edeyim. <gülüyor> Serpil ee, Bunu gerçekten kaç gün dediniz hocam? 10 gün dediniz. En fazla 10 gün. En fazla 10 gün. gün. Yani şimdi şöyle söyleyelim, normalde bunu, bunu... göstermelik yapıyoruz ama Tabii biz bir tanesini hı. yapalım ve 10 gün sonra buraya getirelim. Tamam tamam şimdi normalde anlatmak istedim şu bizim hı hı. burada ee, bunu yaptıktan sonra taşı üstüne koyuyoruz ki hani üzerine şey olmasın suyu çıktığı zaman üstünde e, ne diyorduk ona mantar mantar hı hı. değil hı hı. Küf, küf oluşuyor çünkü onun için biz taş koyuyoruz ki üzerine şey, küf oluşmaması için bunu yaptıktan sonra da üzerine bu koton bezlerden olması gerekiyor çünkü hava alması gerekiyor bunun. Veya bir lastik geçireceksin <gülüyor> Sakın ha sıkı kap kapağını kapatmayın Çünkü gaz çıkıyor Fermantasyonda ee, Evet ben tutayım Siz ben sarı tutayım efendim, siz... Tamam ee... Bu en az 4 gün en fazla 10 gün kalmak durumunda Gün ışığında değil yalnız bu Bunu karanlık, karanlık bir odada tamam. kalması gerekiyor içerisine Ben sizden rica etsem Biz bunu 2 hafta sonraki yayınımızda e, göstersek değerli seyircilerimize tabii, e, tabii şimdi bunu, ya, burada... bunu değil ama bunu değil, bir tabii. tane göst, hani göst... hazırlasın Hazırlayalım. değerli izleyicilerimize gösteririz o, evet. ta, o taş e, yemek yap... ne, nelere yarıyor değerli seyircilerimiz çok iyi bilirler kulaklı çınlasın hocam kayınvalide evde lahana sarması yapıyor sonra tencereye diziyor bunları Hı -hı. ondan sonra üzerine bir şöyle bir mermer taş var bunu onu koyuyor bunu koymazsan diyor bunlar dağılır Bunda nasıl e, keşfettim? Bulaşık makinesini bir açtım. İçinde bir tane mermer taş duruyor. Şu büyüklükte dedi. Bu ne? Dedi ki bu bu. Ya bu taş deyip geçmeyelim hocam. O taşı oraya koymazsak bu olmuyor işte. Aynen. Aynen. Yani e, dolayısıyla her şeyde küçük detaylar vardır. Başarı detayda, detayda saklıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Detayı bildikten sonra... İş kolay yoksa ya bu niye olmadı, ne oluyor sizi aylarca süründürür yani.